Türk Hikme Tek Sosyal Yaşam, Kanalı Uçan Kuş TV'den herkese merhaba günün olayıyla karşınızdayız bugün ben olacağım sayın Tayyar Işık saçan biraz rahatsızlığından dolayı bugün bizlerle olamayacak ama çok önemli bir konum var abim dediğim bir konum e, Profesör Doktor Ekrem Çulpa Ekrem'e hoş geldin nasılsın hoş bulduk sağ olun 10 numara 5 yıldız yine, yine bizde basın da olsun <gülüyor> psikoloji de olsun bayrak hiçbir bir zaman yere düşmez çünkü bunlar çok önemli Araçlar bizler için Tayyar Bey büyük usta gazetecimiz Bugün gribal rahatsızlığı olsa da Haftaya yetişecek inşallah Onu... Biz hemen bayrağı kaptık Ne yapalım dedik bugün Onu sizden öğreneceğiz işte <gülüyor> Evet ben de ondan bayrağı devraldım ...diyebilirim. Ee, tabii ki pazartesi yine sizlerle olacak Sayın Tayyar Işık Saçan. Ee, yine Ekrem abi coşkuyla geldin gerçekten. Tabii kesinlikle. biraz bahsedeyim isterseniz. Bu son zamanlarda e, gençlerin özellikle hayatlarına mal olan oyunlar var. Bunlar neler tabii ki? E, Mavi Balina, Momo ve Maryam gibi oyunlar. E, psikolog Ekrem çulfayla ile bunları masaya yatıracağız. Evlenmeleri yazacağız. Kaliteli yaşam nasıl oluyor? Bunlara bakacağız. Oyunculardan gireceğiz konulara ee, biliyorsunuz ki bazı oyuncuların hayatları istediği gibi gitmiyor hem dizi hem sinema bakımından olsun ee, Bunlar hayatlarını nasıl sürdürecekler bu psikolojik sıkıntıyı nasıl atlatacak, atlatacaklar diye Ekrem çulfa'ya soracağız İstersen Ekrem abi şöyle başlayalım hemen bu Mavi Balina, Momo ve Mariam gibi oyunlar Bugün bir e, haber vardı bununla ilgili e, Van 100. Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Çelik, e, çevrim içi şiddet oyunlarına ilişkin öne, önlemler alarak çocukların bu tür oyunların zararlılığı konusunda eğitilmesi gerektiğinde uyarıda bulunmuş. Ekrem abi. Hangi oyun? Bu oyunlarla ilgili bilgim var mı? Gördün mü daha önce? Görmez olur muyum? Bu çokça... Dijital uyuşturucudan tutun, bu tür e, dijital e, ve sanal ortamda adeta bir e, terörist gibi hareket eden insanımızı, gençlerimizi, bireyleri hedef alıyorlar. Evet. Bunlar değişik şekilde ama bir Whatsapp'tan size gönderdiği linkten olsun, farklı şekillerde link gönderiyorlar size, Instagram üzerinden olabilir. Siz onu tıkladığınızda veya oyuna girdiğinizde aslında bu oyun... Bir oyun grubu değil, bunlar bir çete, bir organize suç örgütü bunlar. Amacı, işi, gücü kendi psikolojik rahatsızlıkları üzerinden, işte bir egosunu tatmin için, iki, sanal dolandırıcılık için, üç, sanal psikopatlık. Bakın bunu dünyada ilk defa tabir eden bilim adamıyım ben, sanal psikopatlık sanal zorbalıkla insanları ama intihar ettiriyorlar ama diyor ki mesela komut geliyor şu Gökhan'a iki tane indir mesela komut böyle yani evden birine iki tane indirince babasını bıçaklayınca veya çatıya çıkınca bir puan abi. alıyor biz bilgisayarlara hükmetmemiz gerekirken Tabii. onlar bize hükmediyor bu oyunlarda ya bunlar kim ya Bunlar bizim çok affedersiniz bilgisayarlar telefonlar bizim köpeğimiz bize hizmet etmeleri gerekiyor ama biz i̇şte beyin oluruz. İnsan gücünün farkında değil. Yani biz en kötü en normal zekalı birimiz 200 bin kat bilgisayarlardan en gelişmiş bilgisayardan biz güçlüyüz. O kim? Biz onu üreten biz onu destekleyeniz. O teknolojinin içinden biri sanal terörist. Veya sanal çete, sanal organize suç örgütü bizi nasıl rahatsız edebilir? Değil mi? Biz her türlü ee, bu tehdit olsun özellikle küçüklerimize sesleniyorum yani sanal ortamda bir tehdide bulaşmış olabilirsiniz bilgileriniz ele geçirilmiş olabilir ama biz büyükler olarak ben bir anne baba ebeveyn olarak sizi kucaklayacağıma söz veriyorum çünkü toplum önünde sizleri rencide etmeyeceğiz tam onu Buyur. soracağım ekran abi Tabii. anne ve babalar ne yapmalı anne babalar ne yapmalı Çocuk. Uzmanların en çok uyarısı zaten. Tabii. Aile bireyleri. Yani ben yani. ekranlara şöyle dönerek söyleyeyim. Yani değerli seyirciler, değerli sanatçılarımız, uzmanlarımız, hep birlik, yetkililerimiz olsun, hep birlik, beraberlik içinde. Eğer sanal alemde bir birey Çocuk ergen veya yetişkin veya karımız kocamız bir tehdide maruz kalmış olabilir, bir hata yapmış olabilir, bazı bilgileri ister istemez ele geçir, geçirilmesine neden olmuş olabilir, çok dikkat etmeleri gerekiyor. Burada şöyle bir şey, bir kişi ben dahil sanal ortamda bir hata yapmışsam, bu oyun çetelerinin ekmeğine yağ sürmüşsem hemen yardım istemeliyiz. Bunun uzmanları var. Kimler? Psikologlar, teknik ekipler. Nasıl ki hackerlar var, beyaz hackerlar da var. Ve bunun için bilişim suçları polisi var. Hemen müracaat evet. etmek lazım. Ben WhatsApp üzerinden bir oyun oynadım. Ama benim bilgilerimi ele geçirdiler. Beni şimdi tehdit ediyorlar. Senin çıplak fotoğraflarını internette yayacağız gibi. O zaman ülkece, milletçe kenetlenerek birlik, i̇şte, beraberlik ee, halinde hareket etmemiz gerekir. Tam gerekiyor. da bunu diyeceğim Ekrem abi. Bu farkındalık düzeyine varmamız lazım. Tabii. Gerçi bunu fark etmemiz lazım. Ya düşmez lazım. kalkmaz ki Allah. Burada. Çünkü Tabii. bana olmadı diye olmayacak diye bir şey yok. Bana Hepimiz olmuyor diye. Olmayacak diye Bak, bir şey yok. Bak geçenlerde beni aradılar. ama önlem almıyoruz. Tabi okuyoruz. Vah vah diyoruz. Evet. Şöyle yapacağız diyoruz, A, böyle yapacağız. Diyor. kendimizi almıyoruz. Bravo. Sonra iş işten geçiyor. E zaten nasihati hep başkalarına veriyoruz. O yüzden çok etkili olmuyor. O yüzden bizde rol model olup yaşamamız gerekiyor. Zaten birimizde, ikimizde, üçümüzde bunlar olacak şey değil. Bu bir toplumsal mesele arkadaşlar. Gerçekten toplumsal Bravo. mesele. Toplum olarak bunu ön plana e, almalıyız. Çünkü gerçekten çok çok üzücü olaylar. Dediğimiz gibi... Biz bilgisayarla hükmetmiyoruz. Onlar bize hükmediyor. İleri seviyeleri düşünemiyorum. Kesin İleride e, nasıl Atıyorum, diye, deriz ya bilgisayarlar bizi kontrol edecekler. E, i̇şte başladı. Başladı, başladı bu. bu yani. İleride dünyayı robotların işgal etme evet. riskinden tut, programlar nasıl bizi ele geçirebilir? Biz gücümüzü fark edelim, psikolojik olarak güçlenelim. Depresyonu, mutsuzluğu, çökkünlüğü yılgınlığı, bezginliği atalım. İnsanlıktan ümidimizi, vatanımızdan ümidimizi kesmeyelim. Bunun için en önemli e, önlemler ne Ekrem abi? bir iki bir şey söylemek bir olursa, iki bir şey söylemek ee, bunun gerekirse için en, önemli şeyler, en, en önemli şeyler en önemli şey özellikle çocuk ve ergenleri için özel in internet üretilmeli veya özel programlarla zaman zaman denetlenmeli nasıl ki sokaklarımızda bekçilerimiz var polisimiz var işte büyüklerimiz var ee, bir çocuk gecenin on nasıl serserlik yapıyorsa hemen bekçi tarafından halk tarafından uyarılıyorsa veya bir kadın sokak ortasında şiddete uğruyorsa hemen halk nasıl yardım ediliyor, ayılana bayılana yardım ediyoruz. Aynı şekilde sanal ortam polisleri ve sanal ortam gönüllüleri oluşturmamız gerekiyor. Onlar e, kirli çete ise biz de temiz e, gruplar e, sivil toplum örgütleri kurmalıyız bunun için. Nasıl ki sokaklarımız, herkes kendi evinin önünü temizlerse sokaklar temiz olur. İnsanımız da kendi e, dijital e, ortamını temizlemeli. Bunun için gerekli şifreler yetişkinler için internet ayrı olmalı. Çocuklar için ayrı. E, ergenler için ayrı internet olmalı. Ona göre yani denetlenmeli, bölünmeli. bölünmeli. Başka diğer türlü çocuklarımız büyük bir saldırı altında. Bundan şuraya geleceğim Ekrem abi. Geçen Cem oldu oğlu. Ee, oyun için 6 bin lira harcamış. Ya, alınıyor değil ya mi? E, yani uygulamalardan kaç yaşında çocuk değil mi 5-6-7 yani e, yani olsun. olsun yani istersen olsun. olsun ama isterse milyon e, geliri olsun burada bir çocuğun e, dijital platformdan bu kadar masraf yapması e, demek ki kontrolsüzlüğümüzü irtibatsızlığımızı iletişimsizliğimizi gösteriyor o yüzden çocuklarımızın başına gelmeden bu olaylardan bahsedersek babam bahsetmişti Dokan abim bahsetmişti, Ekrem uzmanı bahsetmişti deyip herkes güçlü ve dayanıklı durur, böyle yürürüz. Yoksa dijital ortamda biz korkak, çekingen, ne zaman kafamıza silah dayanacak, ne zaman e, işte görüntülerimle tehdit edileceğim i̇şte gibi. Hem bir zaten e, görüntü Buyurun. dedin, e, bu oyunlarda e, Webcam'dan, web, webcam'den, Webcam'dan vesaire buradan görüntülerimizi zaten tamam, alıyorlar. alıyorlar. Bu, bu tarz oyunlarda avatar fotoğrafımız Tabii bile kesinlikle. saklı olması gerektiği yönünde birçok uzman uyarıyor yani. zaten. Kendi sesinin bile kullanılmaması gerektiği Bravo. bakımından çok çok uyarıyor. Çok önemli. O yüzden demek ki böyle bir oyun oynuyorsanız işte dijital platformdan o yüzden giyinik olun ne bileyim enteresan şeyler söylemeyin. Aleyhinize kullanılabilecek evet, evet, şekilde çok önemli, si evet. si siyaset konuşmayın. İşte özel fikirlerinizi özel bilgilerinizi paylaşın. Kim özel bilgilerinizi istiyor ve paylaşıyorsa bu hangi program olursa olsun bir soru işareti koyun, internet sağlayıcınıza başvurun, bilişim polisiyle iletişime geçin, e, ne kredi kartlarınız çalınsın ne siz tehdit şimdi, edilin. Şimdi Buyurun. şöyle bir şey yok mu abi? Ver Buyurun. çocuğa telefonu. Aman ağlamasın da ver telefonu oynasın. Saatlerce oynasın. Ne, ne yaptığı belli değil. Telefon ne oyuncak yaptığı belli değil. Tablet i̇şte oyuncak ondan bahsediyorum değildir. Ne yaptığı belli değil. Bakmıyorsun. Tamam. Çocuğu susturmak, affedersiniz, çok affedersiniz. Başından atmak için. Bravo. Ee, bravo veriyorlar telefonu. Yani duyarlı abi. aileleri ben tenzih ediyorum ama e, toplumun e, neredeyse yüzde otuzunun e, ben gözlerimle gördüm şahit Hep, oldum. Hepimiz gördük abi. Yani hepimiz herkes gördük. Hep, herkes herkes gördük. Herkes görmüştü. Başından atmak için veriyor. Yeter ki çocuk zırlamasın bilmem ne yapmasın. İşte ya, bunun, çocuk seni bunun, bütün gün bekliyor. Bunun minimalinde bunlar tabii. oluyor işte. E, tamam. Bunlar olur tabi. Şimdi sen saldım çayıra diye çocuğunu salarsan sanal ortama elin Mamuosu da yok, mavi balinası da şunu da bunu da yani kısaca isimden çok bahsetmeyelim, Bu, bundan isimleri değişebilir ama bize saldırı inanın azalmayacak, artarak devam edecek. Yarın atıyorum mavi balin olmaz, kızıl ördek olur, Tabii, Bir şey olur. fark etmez, i̇sim hiç fark etmez Tabii. ki. Yani adamlar o isimleri özel seçiyorlar. Ya daha önce tarihte bir meşhur kişi olabilir veya psikolojik mi? Bu kişiler psikolojiyi bizden çok kullanıyorlar. Tabii, Benden yani. bile belki çok kullanıyorlar. Ben mesleğim olduğu, işim olduğu halde psikolojiyi, sosyolojiyi, sosyoloji, pedagojiyi... İnsana ulaşmak için zaten ilk psikolojisini ulaşırsın tabii, insana. Damardan basıyor evet. tabiri caizse. İlk, ilk psikolo, sen daha önce de konuştuk Eslam. zaten bunları. İlk insanın psikolojisine bakılır. Tabii. Ona göre hareket edilir. Ona göre. Sen de öyle hareket edersin. Mi? Kandırmaya çalışan adam da öyle hareket ediyor. kesinlikle. Geçen beni telefondan böyle dediler işte telefonu şurada kullanmış Kimsiniz dedim siz. erkekseniz gelin, buradayım dedim. <gülüyor> Nerede oldum ne zaman bağlandım bilmem ne. Sana ne dedim? Böyle o yüzden telefonu uzak tutsunlar, dijital ortamda tehdit oldu mu engellesinler ve evet. bilişim suçlarını haber versinler. Yani o yüzden hiçbir şekilde ne yetişkini, ne çocuğu, ne ergeni tetikte ve uyanık olalım. Ara ara haftada bir bunu ha aile toplantıları Gökhan Bey en güzelini biliyor musunuz? Yani e zaten, zaten, korunmak için e haftada bir bu tür o, dijital saldırılardan herhangi bir tehdit aldınız mı? <gülüyor> Nasıl korunma diye bahsetmesi gerekiyor. Yani baba diyor ki bize veya annemiz ne diyor? İşte şuradan git, gidersen yola çık. Buradan gidersen köpek ısırır, şuradan gidersen şöyle olur. Dijital platformlarda da aynı şekilde trafik polislerimiz olsun. Dijital trafik polisleri lazım. Çok acil. Kırmızı ışıkta mı geçtin? Fazla mı internet? Hemen durdurmalı. Dur bakalım Gökhan sen ne yapıyorsun bir Bak bir bu, tehdit kadar aldın ya bu kadar öyle açık olmamalı diyorsun bu kadar özgürlük olmaz artık özgürlük e, bizim lehimize nasıl ki yol, yollarda mobese kameralarımız var dijital platformlarda da mobese kameraları olmalı hemen bir tehdit aldığımızda bip bip bip bip diye alarmlar ötmeli ve polisimiz dijital polisimiz oraya gelmeli seni kim tehdit etti söyle bakalım Var mı bir isteği? Şey? Evet buradan özellikle ailelere seslenelim. Ee, gerçekten bu kadar boşlamayalım çocuklarımızı. Buradan bu çıkıyor çünkü. Çocukların da, çocuk da demeyin bazı gençler 15, 16, 17 e, yaşında. Ya isterse e, büyük artık, olsun. Artık her şeyi biliyor. Tam da tam da onu diyecektim. Tabii. isterse büyük olsun. Hiç fark etmez Hiç bu. Fark etmez. Bu kafaya silah dayıyorlar ve sizi öyle bir dijital tehditle maruz bırakıyorlar ki ya intihar etmek zorundasın, ya babana zarar vermek zorundasın, ya başka bir eşyaya zarar vermek. Efendim biz beğeniler toplayalım puanlar alalım diye onlar e, affedersin kim köpekte bizi şey yapmaya çalışıyorlar e, nasıl diyeyim ödül vasıtasını kullanarak bizi ele geçirmeye çalışıyorlar o oyunları biz alasını oynadık çocukken şimdi de yapabiliriz toplum olarak mahallede oyunlar oynarız dijital ortamlarda biz kendi oyunumuzu kendimiz yapabiliriz Onlara biz muhtaç değiliz O yüzden ya. buradan bilgisayarcılara ve uzmanlara diyorum ki <gülüyor> Psikologlar, pedagoglar, işte eğitimciler, bilgisayarcıları Bir araya gelin, elin yabancısına 6000 bin lira Cem Yılmaz'ın oğlu para niye gönderiyor, bu ülkede kalsın 6000 bin değil, biz onu 600'e, 60 liraya bile halledebiliriz Nedir bu ülkemizi maddi manevi zora sokacak Dijital hareketlerden vazgeçelim Evet abi şimdi ailelerden bahsettik ya. Bahsedelim. Danimarka'da bir boşanma olayı var. Ben haberi biraz okuyayım istersen. Danimarka'da ilginç bir karar verilmiş boşanmayla ilgili. Boşanmak isteyen çiftler 3 aylık bir kursa tabi tutulacakmış.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 platformu platformunu az önce çözdük. Aile evlilik okulu da haftada bir çiftler gelecekler. Bir aile evlilik çift danışmanı karşısına oturacaklar. iki saat veya bir saat. İletişim nedir? He, yarım saat de abi. Yarım saat bile <gülüyor> <gülüyor> tabii. Ya bunu belediyeler düzenleyebilir. <gülüyor> devlet bunu sağlayabilir. Ee, i̇nsanlar kendi imkanlarıyla yapabilir. Çünkü gerçekten boşan, yapabilir. zaten okuduk Danimarka'da. Danimarka'yı baz almıyorum ama bizim ülkemizde de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 Ne olacak? 12 saatlik bir kurs veya seans. göz açıp kapayıncaya kadar 3 ay geçer. Bizde de yeni Çok bir Çok önemli bir caildircilik olur biliyor musun? Boşanma isteyen çift bizde mesela. Hadi bakalım. Bizde 3 ay gitmezler oraya boşanmaya. Gitmezler için. değil mi? <gülüyor> zaten <gülüyor> 3 ay daha araba gider zaten oraya. Evet. Ben bu, bu yüzden, yüzden boşanmalar olabilir işte. Bence boşanmaların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 Uygun vakitlerde aynı nasıl özel yaşamda tanıştırıyoruz ya. Evet, İnternet abi. arkadaşlarımızı da veya sosyal medya arkadaşlarımızda sevgilimize, eşimize, çocuğumuza bahsedelim. Mesela ben oğluma diyorum ki, bak işte Gökhan abi bak işte Tayyar bey, benim arkadaşım, yani ben tabi, gidiyorum, yorum e, yapıyorum vesaire. Kanalı tanıyor. Roller çok önemli burada. Tabi. Örnek göstereceğiniz roller çok çok önemli. önemli. Çünkü dışarıya örnek alınması lazım. Dışarıda tabi. her şey var. Biraz böyle örnek al, örnek alınması gerekenleri bence ilk başta ailelerin belirlemesi lazım. Bravo, bravo.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 Hem psikolog, hem yaşam koçu, bunların da hem aile danışmanı aile gerçekten bu, Ekrem abi bu konularda e, bilgisine güvendiğim birisi. Yaşam süresiyle alakalı bir istatistik açıklamış. Dünya sağlık.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 Kazalar olabilir, Gökhan Bey, vefatlar Tam olabilir. da tam, Buyurun. tabii ki risk faktörleri çok çok fazla bu yaşam ki. sürecinde. Ülkenin hem konumu, tabii. doğal de bunlar da çok çok önemli. Stratejik Zaten, konumumuz tabii, gereği. Tabii, tabii. Hastalıklar, tabii. mesela Afrika ülkelerinde e, HIV virüsü yani AIDS tabii. dediğimiz tabii. oran çok çok fazla. Tabii. Ama ki e, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre de artık bunların yaşamlar, yaşam süresini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 İnsan konuşunca rahatlar. Erkekler ne yapmalı? Ee, Biraz içimize mi katılıyoruz abi? Erkeklerin hafif, hafif kabuğundan çıkıp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 serlere gidin. Bir, bir birlik beraberlik içinde yaşayın ki kadınlar da yalnız kalmasınlar dur kalmasınlar. Abi Beraber uzun, yaşayalım. En uzun neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Japonya. 84. 84 Ortalama ölüm yaşı 84'miş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 yani Atık gerek psikolojik standartlar kişi, gerek fiziki şartlar gerek fakirlik Bunlar çok etkiliyor. O yüzden bir ülkenin bir tarafında çıkan Sağlık bir güzellik dünya geneline yayılabildiği gibi bir ülkede çıkan bir hastalık, bulaşıcı hastalık da dünya geneline yayılabilir. O yüzden gerek Afrika olsun gerek Japonya, gerek Türkiye olsun bütün dünya kenetlenip birbirine destek olması gerekiyor. Bu bizim toplumumuzda öyle. Mahallemizde işte ilimizde, ilçemizde insanlar kenetlenerek, birlik beraberlik içinde hareket ederek birbirlerimize demokratik söz hakları vererek daha uzun yaşayabiliriz. Şimdi, şimdi Japonya dedik ya abi, Japonya 84'de, evet. zirvede dedik. Japonlarda da bir tatil paniği almış. Çünkü neden diyeceksin? Haberimiz var, betonemiz evet. var. İstersen haberimizi bir izleyelim. 10 günlük tatil onları nasıl paniğe yolaştırmış bir görelim. Evet verebilirlerse güzel oldu. Japonya'da İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesiyle 1 Mayıs'ta başlayacak yeni dönemi kutlamak için ilan edilen 10 günlük tatil çalışma disiplinleriyle bilinen Japonları korkuttu. Vatandaşların 10 günlük tatilde ne yapacağını bilemediğini ve çocuklarını nasıl oyalayacağını düşündüğü belirtildi. Pek çok çalışanın hayalini kurduğu tatil fikri Japonlar arasında hayret ve korkuyla karşılandı. Pek çok Japon 10 günlük bu tatil süresini nasıl kullanacağını bilmediğini belirtirken, tatile çıkmaya istekli olanlar da turistik yerlerin aşırı kalabalık olabileceğinden endişe ediyor. Ankete göre Japonların %45'i tatilden memnun olmadığını söylüyor. 100 kişiden 35'i tatil nedeniyle mutlu hissediyor. Böyle bir panik var. Yaklaşık 100 yani yarısı, %45'i ama yarısı diyelim biz buna. Yarısı tatilden memnun değil. 10 günlük tadiller. Ne yapacağız biz? Ne edeceğiz? Şeyin evet. 10 şimdi tardiller. şöyle yine kameralara döneyim. Değerli dostlar insan işkolikse sürekli çalışıyorsa ya da hiç çalışmıyorsa böyle enteresan durumlarda pazartesi sendromu gibi işte okula dönüş sendromu gibi tatil dönüşü sendrom gibi sendromlar yaşar. Bir insan sürekli işin kölesi olursa ona birden bir 10 gün tatil dediğinde tarihte bunun araştırmaları var. Köleler bir anda serbest ve özgürsün denildiğinde panikliyorlar, depresyona giriyorlar. İstersin girsinler bizim işimize yarar. Hani ticari olarak ama manevi olarak Tabii yaramaz. Japonlara ve işkoliklere buradan sesleniyorum. Ee, ve tatil verenlere de önce hükümetlere ve ülkelere sesleneyim. Ülkeler e, birden e, hiç tatil yapmayan kişiye 10 yıl niye tatil veriyorsunuz kardeşim? Adamları e, mutsuzluğa itiyor. öyle de bir şey var abi hemen araya gireyim. Buyurun. Dünya genelinde en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerden birisi evet, Japonya. Kesinlikle doğru son yıllarda da çok çalışmaya bağlı ölüm olaylarında da artış gösteriyor. Tabii. Bir de buradan bakış var. Tabii. Bak, Şimdi, demin öldük mesela 84 diye. Tabii vur deyince öldürüyorsunuz. öldürüyorsunuz. Bakın <gülüyor> önce çok çalıştırıp insanları öldürüyorsunuz birden 10 gün vererek de yine öldürüyorsunuz. Demek ki her şey dengeli gitmeli. Siz psikologlardan, bilim adamlarından fikir aldınız mı? Hiç danışmadan kendi kafanıza göre 10 gün tatil veriyorsunuz. Bu böyle olmaz. Japonlara ben o ülkenin Başbakanı veya kralı neyse olsam imparatoru <gülüyor> e, Kardeşim size bir gün tepe tepe Onlar da sevinirdi Siz birden 10 gün verdiniz O yüzden bakın Dinlenirken de birden Uzun tatillere çıkmayın Çünkü siz 360 gün Çalışmışsınız ve kendinize birden 5 gün izin veriyorsunuz Halbuki haftada bir gün dinlenseniz Sonra ay, Ayda e, Ne yapar bu Dört gün yapar. Bu insan alışır. Haftada iki gün izin verdiğinde bunu yapabilir. Ama hiç dinlenmeyen kişiye birden 10 gün tatil diyorsun. Bunu kaldıramaz. Yani, ya da hiç çalışmayan, birine, hiç, çalışmayan birine, hiç çalışmayan birine günlük 20 saat çalıştırıyorsun. 7 gibi. gün çalıştırıyorsun ya da dediğin gibi 20 saat. Bu insan ölür ölür. Psikolojik olarak da ölür. Bedenen de ölür. O yüzden işe ayarında uzmanlarla ağız ve fikir birliği halinde insan psikolojisini bilin biraz okuyun. Kitap okuyun bize gelin danışın. <gülüyor> Bu işi çözeceksiniz ben inanıyorum Nasıl abi. ki karda çığ altında kalmış kişiye Birden sıcaklığı verince ne oluyor Yani zıbarıp gidiyor rahatsız, Rahmetli olabiliyor Veya rahatsız olabiliyor Kitap dedin abi evet. Bir tane kitap lansmanına götüreyim seni tamam. Bakalım evet. hem Sonra demiş da Sonra bizim kitaplardan da konuşuruz Bir kitap lansmanı var Onu bir izleyelim Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitap gittik. Şimdi Ekrem abi'ye soracağız. Kitabın hayatımızdaki önemi nedir? Bir birey neden kitap okumalı? Kitap e, bir insan için ilaçtır, sudur, ekmektir. Yani ekmek su kadar önemli. Çiçekler Seni de çok yazdın. Tabii. Okudum ve yazdım. Okudum 5.000'e yakın kitap beş okudum. 5.000 kitap okudum. Hayır <gülüyor> <Her gülüyor> da devam edeceğiz. Ekrem abi. Bir, bir kitap başka yazdım. Bir şey o kadar önemli ki bu Farkındalık, Mutlu Olma Sanatı ve Yaşama Sevinci kitabım. Bir de danışmanlığını yaptım. Anne-baba danışmanlığı, koşluk sanatı ve işletme koştuğu, travmatik ergeni terapi notları. Bu kitaplara da danışmanlık ve destek verdim çalışma arkadaşlarım. Niye okuyoruz biliyor musunuz? Niye yiyorsak oku, o kadar okumalıyız. Hmm. Ne kadar yiyorsan o kadar oku. <gülüyor>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 Ne güzel. Çok gezen bildi. Şimdi de okuyarak işte program yaparak e, bizlerle e, bilimsel sohbetlere programlar yaparak, katılarak öğreniyoruz. Çok Öğrenmenin yaşı yok. Ben şimdi getirip götürdüm ama e, o zanaatı da biliyorum yani. Nasıl çiçek yapılır, bakıma nasıldır vesairesini. Ama onları şimdi hep genelde okuyor. Genelde ha. erkek. Ben şimdi eve gittiğimde falan çiçekten anladığım için bakıyorum hani çiçeğin durumu ne. Tabii. Toprağında mı sıkıntı var? Tabii. Sulanmamış mı? Çok mu su verilmiş? Gönül nasıl vuruyor? Tabii. Aydınlık mı? Güneş ışığını ne kadar almalı? Yani bunların hepsini bildiğim için insanlar şaşırıyor mesela. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Çünkü sen hayatı okudun, uygulamalı okudun, bir de kitap okudun. Bir de bir ustadan yardım aldın. Hepsinin yeri ayrı. Dijital kitabın yeri ayrı. Normal elle tutulan, kokusunu içine çektiğin kitabın yeri ayrı. Çünkü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 Ve bunları hayata geçirin, uygulayın. Gökhan Bey'den az önce bir tüyo kaptım. Bakın ne kadar işin uzmanı olsam da okuduklarınızı sertifikalandırın efendim. Alın evet. koskoca duvar. Sertifikalandırmak evet. benim odama geldiğinizde göreceksiniz. 30 tane sertifika, dört tane diploma. İş olay budur. Bunu taşlandırın. Taşlandırırsın. Okumamız lazım. Belgenin geçerli diye bir şey var ya abi. Abi. Belgenin geçerli diye bir şey var. Şimdi sen ne kadar biliyorum desem bil. Elinde o belgen yok. Kimse seni çalıştırmaz ki. Kim senin?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 damardan vermeliyiz. E, bilgileri bir ilaç gibi, bir güzel şifalı bir şekilde ikram etmeliyiz birbirimize. Ben size misafir olduğumda çay ikram edin, yanında da kitap isterim efendim. Olay evet, bu. Ne şey var ya abi. Bilgisi olanın belgesi yok, belgesi olanın da bilgisi ya, yok. Ya maalesef. Tamam oldu Tam, denk tam geliyor, büyük değil bir mi? sıkıntı ve çoğu kişi Türkiye'de okuduğu işi yapmıyor biliyor musunuz? Büyük bir evet. sıkıntı o. Yani Diğeri de Allah. İşte bu, bu da şeyden geliyor yapıyor. ama. Bu da yönlendirmeden geliyor. Abi. Yönlendirelim. Artık birbirimizi yani yönlendirelim. Zaten o, o değil mi? Yönlendirmeden Kesin. geliyor. Doğru Ya şartlamayı ben sevmiyorum arkadaşım. Çocuğuna diyor ki mesela sen makine mühendisi olacaksın bunu ok. Ya bir çocuk gelsin bir boturun bir şey yapın. Bak yönlendirmeler güzeldir.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 İstemediği bir şeyi okudu, işini buldu. Yani. Hayatta boyunca mutsuz bir iş yapmak ister mi Kesinlikle. Insanla? Bak, biz ailecek biliyorsunuz bu işte uğraşıyoruz. Evet. Eşim de psikolog ve aile danışmanı, oğlum da psikolojik danışman ve sanatçı. Sanatçılığını yürütmesinin nedeni e, kendisi...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 Bilgilerimizi güncelleyemeyiz. Siz burada bana sorular sormasanız ben istersem 10 bin kitap okuyayım. Ya Bu bilgiler şey süzülüp, Dağıtmadık damıtılıp sonra. olmaz. Ben de paylaşıyorum. Siz de platformlarınızı paylaşıyorsunuz, cümdür cemaat güçleniyoruz. Benim okuduklarımdan siz, siz televizyon ve sosyal medya yaşamı kanalı olduğunuz için... Aracılığıyla insanları e, Tabii ki. Yani bunlar biz birlikte güçlüyüz ama nasıl okuyarak daha güçlüyüz, uygulayarak daha güçlüyüz? Abi e, biraz da magazinsel gidelim. Merve Boluğur'la ilgili bir haber var. Ben okuyayım istiyorsan tabii sana. Tabii ki buyurun. Ee, bu yine depresyonla alakalı biliyoruz. Uzun süredir ekranlarda yok Merve Bolur. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve eski eşi Murat Dalkyarız üzerinde hala konuşulan Merve Bolur'dan imalı bir paylaşım gelmiş.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 Formülleri. Yoksa düşüş, düştüğün zaman, ekranda izleyici çektiği zaman düşüşe geçiyorsun. Evet. Hani birden tekrar zileye ulaşman zor. Zor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 Her inişin bir çıkışı vardır. Her çıkışın bir inişi olduğu gibi. Kesinlikle var. Her çıkışın bir inişi kesinlikle var. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene hiç fark etmeyecek. İlla göz önünden ayrılacaksınız. Kesinlikle. Belli bir süre ayrı kalmamız mısın? Biz akşam evlerimize gidiyoruz. E, yarın dönüşümüz buraya muhteşem oluyor. O yüzden sanat dünyasından da dizi, reytinginden projemiz düşse bile çok iyi bir otopsi raporu yaparak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 çok çok iyi projelerde yer almıştır. E, gerek magazinsel olarak da çok ön plandaydım. Kesinlikle mesela. çok ee, nadide seçkin bir sanatçımız. E, gerek ben ve ekibim olarak gerek e, profesyonel e, uzmanlardan yardım alsın kendisi. Muht, muhtemelen şöyle bir öngörüde bulunmak isterim. E, düştüğü şartlarda yeniden devam ettiyse yeniden düşmüştür. Psikolojide şöyle bir durum var. Yani aynı koşullarda sanatınıza veya projeniz ve devam ederseniz yine aynı hüsran çöker bu da sizin özgüveninizi yıkabilir hatta depresyona sokabilir. Kim girmez ki? Böyle bir durumda hepimiz girebiliriz. Şimdi ben de... uzman olarak bile yeni koşullarda otopsi raporuyla uzmanlardan yardım alarak ancak bir engeli merdivene dönüştürebiliriz. Merdivene dönüşebilir. Evet abi şimdi merdiven olurdan hadiseye geçelim istersen. Hadisenin bir röportajı var. Onu bir izleyelim. Onlardan buradayız.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 Bir sonraki programda artık Tayyar görüşünce dek diyelim. Bugün de kolay kalın, iyi akşamlar.